Diye e-Banka yönetiminde çek senet tahsilat ödemesi işlemleri nasıl gerçekleştirilir? E-Banka yönetiminde işlem türüne çek tahsilatı yazarak ilgili çek kayıtlarının karşımıza gelmesi sağlanır. İşlem türleri daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi bankadan bankaya değişiklik gösterecektir. İlgili kaydın üzerinde çek senet tahsilat ödemesi butonuna tıklanarak karşımıza gelen ekranda Akbank hesabında tahsile verilmiş olan çekleri görmekteyiz. E-Banka modülümüzde seçtiğimiz kayıda karşılık gelen ve durumu tahsile verildiği olan çekimizi seçtikten sonra aktar butonu ile ödeme işlemlerini gerçekleştiririz. Ödemesi gerçekleştirilen çek, entegrasyon kolonunda E olarak işaretlenecektir. Aynı şekilde ilgili çekimizi çek senet listesinden durumunun tahsil edildiği ödende olarak değiştiğini görebilirsiniz.